Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şubat 2020 asörülecek gündemini değerlendireceğiz birlikte. Ee, Şubat ayı tabii ki her ay olduğu gibi bir yeni ayın ve bir dolunayın bulunduğu bir ay. Ocak ayından sonra gündemlerimiz biraz olsun hafifliyor olsa da e, önümüzde bir merkür retrosu var. Merkür retrosu sizin gibi bir su burcu olan balık burcunda başlıyor olacak. Dolayısıyla e, siz bu retrodan tabii ki e, biraz desteklerinizi de alabilirsiniz. Yani geçmiş projelerle alakalı e, bir takım fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Özellikle elementin size göndermiş olduğu güzel açıyla, yükselinize göndermiş olduğu güzel açıyla e, süreci iyi bir şekilde yönetebilirsiniz. Evet uzatmayalım ve e, Şubat ayı gündemine geçiş yapalım istiyorum. Öncelikle 9 Şubat günü hemen Şubat ayının e, başlangıcında 20 derece Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin için önemli olmalı sevgili akrepler. Neden? Çünkü Aslan Burcu sizin gibi sabit bir burç ve dolayısıyla bu dolunay sizin e, tepe noktanızda, haritanızın tepe noktasına meydana geliyor. Yani 10. evinizde. Şimdi e, bu dolunayla beraber özellikle 20 derece e, civarında ise yükseleniniz e, hayatınızda yeni bir sürecin başladığını söylemek çok zor olmayacaktır. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alacağınız, e, belki birçoğunuzun kariyer hayatında yeni bir döngünün başladığı, belki iş değiştiğiniz, belki terfi aldığınız, belki e, evlendiğiniz veya boşandığınız bir süreç olabilir. Yani toplum önündeki sıfatınız, toplum önündeki tanınma biçiminizle alakalı önemli bir değişiklik ve bir tamamlanma süreci yaşadığınızı Gösteriyor olacak e, bu dolunay. Dediğim gibi 20 derece e, civarında ise eğer yükseleniniz doğrudan tam açı alacaksınız ve e, dolayısıyla kariyer hayatınız, geleceğiniz, toplum önündeki yeriniz, ünvanınız ve statünüzle alakalı da önemli bir değişim söz konusu olacaktır. Evet devam ettiğimizde 17 Şubat tarihinde balık burcunda bir merkür retrosu başladığını görüyoruz. Merkür retrosu 13 derece balık burcunda başlayacak ve 28 derece kova burcuna kadar ilerleyecek. Ve 17 Şubat'ta başlayıp 10 Mart tarihinde sona erecek. Kova burcunda gelindiği kısımlar daha ziyade bizim Mart ayının konusu olduğu için bu ay içerisinde yalnızca balık burcunda Merkür retrosu yaşayacağımızı söyleyebilirim bu Merkür retrosu sizin haritanızdan 5. evde gerçekleşecek sevgili akrepler Dolayısıyla özellikle eski aşkların tekrar karşınıza çıktığı bir süreç yaşayabilirsiniz Eski aşklar, eski iş fırsatları, çocuklarınızla alakalı geçmişte yaşanan problemlerin tekrar çözüme kavuşturulmak adına karşınıza çıkması gibi durumlar bu süreçte sıklıkla karşılaşacağınız durumlar arasında olabilir. Bunun yanı sıra özellikle riskli projelerle alakalı yani e, yatırımlar, e, riskli bir takım konularla alakalı e, yeni bir girişim başlatma ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi ancak. Enine boyunu araştırmadığınız ve üzerine çok fazla düşünmediğiniz ve bu merkür retrosu ile beraber aklınıza gelen bir durum söz konusuysa biraz beklemenizi tavsiye ederim. Ancak geçmişten beri süre gelen bir araştırma evresinin sonucu ise e, bu durum bu sonuç itibariyle özellikle e, 17 Şubat tarihinden itibaren adımlarınızı hızlı bir şekilde atmaya başlayabilirsiniz. Yani paranızı e, riskli bir proje yatırabilirsiniz. Veya çocuklarınızla alakalı önemli bir adım atabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamak için çok doğru zamanlar değildir. Genelde ilişkinin gidişatıyla alakalı kişinin kendini size tanıtma biçimiyle alakalı bir takım eksik bilgiler söz konusu olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki Merkür Balık Burcu'nda zararlı konumda sevgili akrepler. Merkür Başak Burcu'nun ve İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni olduğu için Başak Burcu'nun karşıt burcu olan Balık Burcu ve Yay Burcu'nda da zararlı konumda olurlar. Dolayısıyla Merkür'ün bu zararlı konumuyla beraber karşınızdaki insanın özellikle bir ilişkiye başlayacaksanız size kendini doğru tanıtıp tanıtmadığından emin olmanız oldukça güçtür. Bu süreçte ciddi bir adım atmadan önce tanımaya fırsat verebilirsiniz karşınızdaki kişi ve 10 Mart tarihi itibariyle de adımlarınızı atabilirsiniz sevgili akrepler. Evet, 20 Şubat tarihi itibariyle Güneş'in artık kova burcunu terk edip balık burcuna geçiş yaptığını görüyoruz. Şubat ayının son 10 gününde, son haftalarında artık yine 5. ev konuları aktif olacak. Yani Şubat ayının ilk yarısı daha ziyade ailevi konular, ev Gayrimenkul, anne baba problemleri, aile içerisindeki durumlar söz konusu iken gündeminizde. Şimdi 20 Şubat tarihi itibariyle artık 5. ev konuları ön plana çıkıyor olacak. Çocuklarınız, hayattan aldığınız keyif, tat, eğlence biçiminiz, sanatla alakalı bireysel bir yetenekleriniz varsa bunu sergilemekle alakalı yeni gündemler veya bu noktada özellikle riskli yatırımlar ön plana çıkıyor olacak. Ve bir şekilde... Bu noktada güneşin bu noktaya gelmesiyle beraber yeni bir aşk, yeni bir iş, ee, yine gülecek bir neden yani eğlence anlayışınızda gelişebilecek yeni durumlar ortaya çıkacak. Ancak şöyle bir sıkıntımız var ki ne yazık ki Merkür burada retro başlatılan projelerde aksaklıklar, eksiklikler sonradan bizi yorabilir, üzebilir. Yani bir şeyleri başlatırken eline boyuna düşünmek önemli olacaktır. Ancak yine de bir şeyleri başlatacağımızı düşünüyorum. Çünkü güneş buraya geçiyor ve aynı zamanda burada bir yeni ay meydana geliyor olacak. Şubat ayının son haftası itibariyle. Evet, 20 Şubat tarihi itibariyle Mars'ın Doğul burcuna geçiş yapmasıyla beraber ee, oldukça ilginç bir durum söz konusu olacak. Biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda ciddi bir gezegen sterliyumu var. uzunca bir süredir. Dolayısıyla Oğlak Burcu'nda geçiş yapan her gezegen e, burada temas halinde bulunuyor. Transit gezegen. Buradaki diğer gezegenlerle temas halinde bulunuyor. Çünkü ağır hareket eden gezegenler bulunmakta Oğlak Burcu'nda. E, 20 Şubat tarihi itibariyle de Mars Oğlak Burcu'nda geçiş yapıyor ve 3. evinize. Dolayısıyla seyahatleriniz artabilir. E, trafikte oldukça fazla zaman geçirebilirsiniz. İletişim trafiğiniz yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilişkilerinizde hızlanmalar söz konusu olabilir. Bununla beraber tabii haritanızın almış olduğu açılara göre sert konuşmalarda yapabilirsiniz. Her zamankinden daha sert bir üslubunuz olabilir. Özellikle kardeşlerinizle tartışmalara açık olabilirsiniz. Veya trafik içerisinde aceleci tavırlar sergileyebilirsiniz. Özellikle bu süreçte 20 Şubat'la başlayan süreç itibariyle trafikte daha fazla dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim sizlere. Çünkü Mars'ın Üçüncü evinizden geçerken e, trafikte bir takım kazalar, sıkıntılar sizin aceleci tavırlarınızdan kaynaklı durumlar ortaya çıkarabilir. Bu alanda dikkatli olmakta fayda var. Peki Mars'ın oğlak burcu transitinden neden bahsediyorum ben şu anda? Çünkü biliyorsunuz ki güney ve kuzey ay düğümleri hala oğlak ve yengeç aksını hareketlendiriyor. Yani sizin üçüncü ev ve dokuzuncu ev aksınız hala hareketli durumda sevgili akrepler. Bu nedenle. Mars oğlak burcuna geçiş yaptığı süreçte güney ay düğümü oğlak burcunun ilk derecelerinde bulunmakta ve Mars güney ay düğümü ile kavuşurken kuzey ay düğümüne karşılık yapacak. Ne demek istiyorum? Mars 3. evinizde güney ay düğümü ile kavuşacak ve 9. evinizdeki kuzey ay düğümüne karşılık yapacak. Burada karmik etkiler oldukça yoğun e, sevgili akrepler. Önemli bir iş teklifi olabilirsiniz kardeşlerinizle alakalı belki bir sıkıntı, bir tartışma yaşayabilirsiniz. Belki yakın çevrenizde anlaşılmadığınızı, bir şekilde kendinizi ifade edemediğinizi fark edip uzaklara taşınmak, uzak çevrelere gitmek isteyebilirsiniz. Bununla beraber çevrenizdeki insanların sizi anlamadığı, çevrenizdeki insanlarla bir şekilde iletişim halinde olamadığınız, artık aynı pencereden hayata bakmadığınız gerçeğiyle yüzleşip, bu durumdan kendinizi uzaklaştırabilirsiniz. Yani her zaman yanınızda olan insanların gerçekten sizin yanınızda olmadığını ruhen hissedeceğiniz bir süreç yaşayıp daha büyük resim görmek için daha uzak bir pencereden hayatı değerlendirebilmek için Uzaklara gitmek veya bakış açınızı değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Ee, özellikle Şubat ayının son haftası iletişim, çevre eğitimle alakalı çıkabilecek yeni durumlar sizi, hayatınızı farklı bir alanda e, yönlendirmeniz gerektiğini ikna edecek durumlar olacaktır sevgili akrepler. Evet 23 Şubat tarihinde ise balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek balık burcunun 4 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay balık burcu sizin 5. evinizi sembolize ediyordu ve burada bir Merkür retrosu vardı Dolayısıyla burada bir yeni ay meydana gelmesiyle beraber özellikle 17 Şubat'ta başlayan Merkür retrosunun etkileri bir şekilde sizi yeni bir şeyler yapmaya ikna etmeye çalışacak sevgili krepler eğer fırsatım olursa bunlar ilişkin zaten retro ilişkin ayrıca bir video hazırlayacağım ama burada bir yeni ay meydana geliyor Demek ki e, siz yeni bir karar vermek durumundasınız Mercury Retrosuna rağmen. Belki yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Belki çocuklarınızla alakalı gelişecek yeni durumlar olacak. Belki bir şeylerin kararını almak zorunda kalacaksınız. Ancak yine de eline boyuna düşünün. Yine de Merkür Retrosu ile beraber mi bu karar aklınıza geliyor yoksa daha evvelden planlamış olduğunuz bir proje miydi? Bunları iyi değerlendirmeye çalışın ki daha sonrasında yani 10 Mart sonrasında bu aksaklıklar ve eksikliklerle uğraşmak zorunda kalmayın derim sevgili akrepler. Evet, e, dolayısıyla bir yandan geçmiş projeleri tamamlamanız gerekirken, geçmiş meseleleri halletmeniz gerekirken bir yandan da yeni bir takım işler başlatmak durumundasınız. Ancak eski aşkların e, bu yeni ile beraber tekrardan gündeminize gelmesine izin vermeyin. Merkürün retro olmasını göz ardı etmeyin. 10 Mart sonrası bu ilişkiler tekrar hayatınızdan uzaklaşacaktır. Ancak eski ilişkilerle alakalı bir sorgulama yapmak, yüzleşme yapmak adına uygun bir süreç olabilir. Ama Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da aklınızın bir köşesinde bulundurmakta fayda olacağını düşünüyorum. Şubat ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyenler, iletişime geçmek isteyenler Instagram, opikusastroloji hesabımdan bana ulaşabilirler veya evrenselkadimbilgiyatçiyemeyi.com adresine e-posta gönderebilirler. Her birinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir Şubat ayı diliyorum. Hoşçakalın.